Sevgili öğrencilerim merhabalar şimdi de üçgen çizimi uzunluk sorularıyla birlikteyiz arkadaşlarım hadi bismillah diyelim başlayalım bakalım neler varmış bu soruların içerisinde şimdi birinci sorumuzda diyor ki bir düzlemde dış bükey ABC'de dörtgeni çiziniz bu dış bükeyi kafanız karıştırmasın okumayın gerekirse arkadaşlarım normal bir dörtgen çizin diyor yani bize AB'si 8, AD'si 15 olacak. BC'si 11'im ve AB diktir AD olacakmış. AB diktir AD'ye. Hmm, tamam şöyle bir şey olacak yani. Şöyle AB AD'ye diktir diyor. AB AD'ye dik olacak. AB CD dörtgenini de çizdim. Aha şöyle rastgele sanki bir dikdörtgenmiş havası olmasın diye. AB, AD'ye dik. ABCD dörtgenini çizdik. AB8 AD15. Bak hemen şurayı 17 yakaladık değil mi arkadaşlarım? 8, 15, 17'den. BC'yi 10 vermiş. Ha, bu bir açı kenar bağıntısı sorusuymuş. ABCD dörtgenin çevresi tam sayı olarak en fazla kaçtır diyor. Şimdi dörtgende zaten biz şurayı biliyoruz. 15 8 daha 23. 10 daha 33'ümüz var. Artı bir de x'imiz var. Bizden bunun maksimum değerini istiyor arkadaşlarım. Yani yapmanız gereken x'in en büyük değerini maksimum değerini bulunuz. Yerine yazıp toplayınız arkadaşlarım. Şimdi x'i de nasıl bulacağız? Şuradaki üçgenden. Üçgen olma eşitsizliğini kullanacağım. x neydi kardeşim? Diğer iki kenarın toplamı 27'den küçük. İki kenarın farkı 7'den büyük olacak. X'in maksimum değerini seçeceğimiz için 26'yı seçiyorsunuz burada. X yerine 26 yazın. 26, 33 daha 59 çıkıyor. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Geldik 2'ye. Düzlemde verilen bir ABC üçgeninde AB7, AC4, BC bu olduğuna göre X'in alabileceği tam sayı değerlerini toplamı, bu bir şey bile değil arkadaşlarım hani şekli çizmenize bile gerek yok şöyle küçük bir üçgen çizeyim bir kenarı 7 olan bir kenarı 4 olan bir kenarı da 2x-1 olan üçgende açı kenar bağımsı yapacaksınız yani üçgen olma kuralını kullanacaksınız hemen 2x-1 ortaya yazdık. Diğer ikisinin toplamı 11'den küçük. Diğer ikisinin farkı 3'ten büyük dediniz mi? Soru bitti zaten. Buradan da 1 ekleyelim her tarafa. 4 olsun, 2x olsun, 12 olsun. 2'ye bölelim hepsini. <gülüyor> burası 2 geldi. Burası x, burası da 6. x'in alabileceği değerler 3, 4, 5'tir. Toplamlarını soruyor. 12'yi paketledim. 2 de Ceyhan'dan geldi arkadaşlarım. Geldik 3'e. 1 şöyle üst tarafa çizelim bunu da. Şurayı bir temizleyelim. Şuraya çizelim arkadaşlarım bunu da. Şimdi ne diyor? Bir ABC üçgeninde D elemanıdır BC. Hemen bir ABC üçgeni çizelim. Bakalım neler olacak? A B C üçgeninde D elemanıdır BC ve BD DC'ye eşit. He, buradaki D orta noktaymış. Şöyle orta nokta olacak. AD'yi de çizelim. AB 8 birimdir diyor. AC 10 birimdir. AD'nin alabileceği, X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? diye bir soru sormuş. Şimdi burada X'i arkadaşlarım şöyle bulacağız. Ee, şuradan bir orta taban çizeceğiz. Bir kenar bile ikiye bölündüyse orta tabanızı çizin demiştik. Bu orta tabansa 8'in yarısı olacak 4. Burayı da ikiye bölecek. 5, 5. Ben de şuradaki üçgende x'in alabileceği değer aralığını bulacağım. Toplamları 9, farkları 1 olduğu için x'in alacağı değerler 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 değerleridir. Toplamlarını bulalım. 8 ile 2 10. 3 ile 7 bir 10'da buradan, bir 10'da buradan 30 yaptı. 5 de buradan 35 mi yaptı arkadaşlar? Evet, 35 Edirne şıkkında var. Cevap Edirne. Şimdi bunu illa kenar ortaya olduğu zaman yapmayın arkadaşlarım. Şuradan inen ve burayı belli bir oranda bölsün. K'ya 3K diye atıyorum. Böyle bir oranda bölmüş bize de X'in aralığını soruyor. Yine buradan paralel çizin. Ve şuradaki üçgenden X'in aralığını bulabilirsiniz. Evet geçiyoruz 4 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor. B açısı 135 derece olan bir üçgen çizeceğiz arkadaşlarım hemen çizmeye çalışalım şöyle B açısı 135 dereceden daha büyükmüş hatta tam 135 de değilmiş şuraya A diyelim şuraya B şuraya da C diyelim burası 135'ten büyük bir açı ve AB'yi 5 kök 2 BC'yi de 7 vermiş bize de AC'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri soruluyor sen şimdi şöyle çözeceksin diyeceksin ki lan burası tam 135 olsaydı biz ne yapacaktık arkadaşlarım? Klasik dik üçgen sorusu. Şuradan hemen 45'i gösterip karşısına bir diklik indirecektik. Buralara 5, 5 yazdığımızda şu büyük dik üçgende de Pisagor yaptığımda x'i 13 bulacaktım. Ama diyor ki orası tam... 135 değil diyor. 135 olsaydı 13 çıkıyor. 135'ten daha büyük bir açıdır diyor. O yüzden biz de buradan çıkan sonucun 13'ten büyük olacağını biliyoruz. Peki 13'ten büyük en az kaç olur diye soruyor. Cevabı Edirne'den işaretledim bile. Geldik buna. B açısı 90 derece olan bir ABC dik üçgeni çiziniz demiş. Hemen çizmeye çalışalım şöyle. B açısı 90 derece olsun şöyle bir abc üçgeni çizdim arkadaşlarım c burada b burada a da burada k elemanıdır bc'nin kt ile ac'nin kesişimi l olacak diyor ve ak diktir ak diktir kt'ye şimdi şöyle bir şey var arkadaşlarım şurada bir k noktası var AK, KT'ye dik olacak. Şöyle çizelim. AK, KT'ye dik ve AK dur, KT ile AC'nin de kesiştiği nokta L olacakmış. Böyleymiş olay. Ve TC de dikmiş BC'ye. Onu da şöyle çizelim. T de demek ki burada. Çünkü burası da 90 dereceymiş. Peki bunları çizdik. KC 4 CT 3 AKKT'ye eşit o. Burası buraya eşit ve AC kaçtır diye de tamamı kaçtır diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Bakın burada 3 4 5'i gördünüz. Burası da 5. Şimdi şöyle yeşil rengi alayım. Şu üçgene bakın arkadaşlarım. Bir de bu üçgene bakın. Bunların eş olduğunu ispatlayacağım şimdi birazdan şuranın da 90 olduğunu söylemiş onu da yazmayı unutmayalım şimdi bakın neler yapıyorum şu açıya a dedim 90 b b 90 burası a a 90 burası b şimdi açıları eşit olduğu için yüzde yüz benzer üçgenler peki bir de ekstradan 90'ın karşısı burada 5 90'ın karşısı burada da 5 olduğu için eş üçgen çıktılar. Yani bu B'nin karşısı 3 mü? Buradaki B'nin karşısı da 3. A'nın karşısı 4 buradaki A'nın karşısı da 4 olacak. Ve bize de A'c'yi soruyordu. Şuradaki uzunluğu soruyor. X diyelim ben şu büyük dik üçgende Pisagor yapıp X'i bulacağım şimdi. X kare eşittir. Burası 7. 7'nin karesi 49. Burası 4. 4'ün karesi 16. Topladığımda 65 yaptı. Cevap Denizli'den patladı gitti. Evet 6 numarayı çözeceğiz. Şuraya çözelim yine arkadaşlarım. Şurayı sileyim. Biz yine buraya çözelim bunu. Dostlar bir de böyle grafik tabletle pdf'lerin üstünde işlem yaparak çözebileceğim güzel bir program biliyorsanız lütfen onu söyleyin. Bununla böyle çok zor oluyor. Böyle silmesi etmesi çizmesi çizmesi. Yani böyle düzgün üçgen çizebileceğim bir şeyler yapabileceğim Fatih Kalem olmasın ama lütfen çünkü o içinde böyle çok hoşuma gitmedi Fatih Kalem ee, daha başka bir program biliyorsanız onu da yoruma yazarsanız hoşuma gider şimdi bakalım burada ne diyor bir QPR üçgeninde M elemanıdır QPT elemanıdır PR alınıp QT ve MT çiziliyor ha, burada bir eşlik varmış dur bakalım bir başlayalım Şimdi nasıl çizeceğimizi ben de tam bilmiyorum arkadaşlarım. Olmadı siler bir daha çizeriz. Tamam mı? Şimdi bir şöyle rastgele bir üçgen çizeyim. Q, P, R üçgeni olsun. Şurası R, burası Q, burası da P. Şimdi QP'nin üstünde bir M alacağız. PR'nin üstünde de bir T alacağız şurada da. Ve QT'yi çizeceğiz. Çizeceğiz. Burada da T aldık. Şurada T. QT'yi çizdik. Bir de QP'nin üstünde bir M aldık. MT'yi çizdik. QP'nin üstünde de. Şurada da bir M alalım. Şuradan da MT'yi çizmiş olalım. Tamam hadi bakalım hayırlısı. Oluşan şekilde QTM. Şurası 50 dereceymiş. Ve diyor ki bir de eşlik var. PQRM kaçtır diye soruyor. Şuradaki açıyı soruyor bize arkadaşlar. Evet bu açı kaç derecedir diye de bir soru sormuş. Şimdi şu eşliği kullanalım. Madem ki eşler hem açıları hem kenarları eşit olacak. MPT MPT şuradaki üçgen şu. TRQ. TRQ da burada tabi kocaman oldu. Yanlış çizmişiz arkadaşlarım ama Artık bir açılarla işimiz var çünkü açı sorusu bu. O yüzden kenar uzunlukları da normalde bu üçgenlerin eşit olması gerekiyor ama orayı çok şey görmeyin artık dostlarım. Şimdi bunun M açısıyla şuradaki sıralama önemliydi demiştik hatırlarsanız bu yazılıştaki. Birinci harfle birinci harf eşit. Yani bunun M açısıyla A diyelim buna. Bunun T açısı bu da A'ymış. P ile de R eşit buna B diyelim bu da B'ymiş. Öbürleri T ile C diyelim bunun da Q'su. Şurası da C olacakmış dostlarım. Şimdi bak hemen şuradaki 180'i görün dostlar. C ile A'nın toplamı 130 oldu. Yazdım onu bir yere. C ile A'nın toplamı 130'sa şu üçgene bakalım mesela şuna. C ile A 130'sa B'ye kaç kalacak bu durumda? 50. E o zaman bu B'de 50 üçgenin iç açıları 180'den 50 burada 50 burada 100. Buraya da kaldı. 80 cevap Adana'dan patladı gitti. Evet geldik 7 numaraya. ABC ve ADE eşkenar üçgenleri D eleman BC. Dur bakalım bir başlayalım. Şimdi bir ABC eşkenar üçgeni çizdik. Sonra ADE ve DBC'nin bir elemanıymış. D burada olsun. A D e de... He. Bu klasik eşkenar üçgen şeklini çizdiriyor bize arkadaşlarım. ADE. Evet, BD 6'dır demiş. Tamam. EC kaçtır diye soruyor dostlarım. Şuradaki x'i soruyor ki biz bunun pratiğini size Eşkenar üçgen testinde, eşkenar üçgen testinin üçüncü sorusu olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Orada pratik yolundan hemen burayla buranın eşit olduğunu ispatlamıştım dostlarım. Onu da şuradan söylemiştik. Eee şöyle bir turuncu renk alalım. Şu üçgenle, şu üçgen ile, şu üçgen eş çıkıyorlar dostlarım. Eş oldukları için de kenarları da eşit olacak tabii ki. Hatta onu da hadi ispatlayayım sizin için bir kez daha yapalım hadi. Şimdi şu baştaki ABC üçgenin kenarlarına şu simgeyi koyuyorum. ADE'nin de eş kenarlarına bu simgeyi koyuyorum. Bakın ikişer kenarları eşit bunların. Şu açıya A dediğimde burası 60-A çünkü tamamı 60 eşkenar üçgen olduğu için. Buranın da tamamı 60 burası da 60-A geliyor. Bakın iki kenar ve tam aralarındaki açıları eşit olduğu için bunlara eş üçgen diyorum ve 60 eksi a'nın karşısıyla 60 eksi a'nın karşısı da kesinlikle birbirine eşittir deyip x'i 6 buluyorum dostlarım. Hadi geçtik 8 numaraya. ABCD kare. Evet şimdi bir kare çizeceğiz. Şöyle siyahımızı alalım. ABCD karesi çiziyorum. Şimdi karede muhtemelen Dik üçgen çizdirecek bize bir bakalım da hemen zıplamayayım yanlış olmasın D iç bölgesinde bir e noktası alınıyor ve a e e b He. a e daha uzun 7 santim e b daha kısa 3 santim şöyle bir e noktası 7'ye 3 çizildi ve a e dikmiş bak e de d e kaçtır diye soruyor bize şu d e yi de çizelim hemen Şurası da DEX. Tabii bunlar doğrusal değil arkadaşlar. DEB doğrusal değil tabii ki. Bizim çizimimize aldanmayın. Dostlar bu da klasik bir kare sorusu. Ne demiştik sizlere? Karede varsa dik üçgen görüyorsan AB 90'ları yerleştir. Eş üçgenleri gör demiştik kardeşlerim. Hemen başlıyorum. Şu açıya A dedim. 90 şuraya B yazdım. E hocam burada 90'dır. Buraya A kaldı. Şimdi İkinci dik üçgeni de ben çizeceğim dostlarım. Bakınız şuradan çiziyorum. Niye öğretmenim buradan çizdiğinde? Başka yol yok muydu? Tabii ki var ama buradan çizersem AB 90 AB 90 olmasının yanında yani benzerliklerini ispatladım. Bakın 90'ın karşısı burada karenin kenarı burada da 90'ın karşısı karenin kenarı oldu. Yani bir de eş üçgen çıkarttım. İşim daha kolay şimdi. Burada B'nin karşısı 3 ise, burada da B'nin karşısı 3. A'nın karşısı 7'ymiş burada da A'nın karşısı 7 buraya 7 demiştik 4 kaldı şuraya da ve şuradan da pisagorumu çakıyorum bakın x kare eşittir bir 7'nin karesi 49 bir de 4'ün karesi 16 65 geldi cevap evet 9 numaradayız şimdi bir ABC üçgeninde diyor BC ha, yok dik dörtgenmiş BC 2 katıymış Aa, şuraya çizelim. BC ha şöyle olacak. Dikey bir dikdörtgen çizeceğim arkadaşlarım şöyle. Şöyle bir dikdörtgen çizdim. A B C D dedim ve burası K ise BC 2 katıymış 2K. Bir dik D noktası alınız diyor ve BD diktir. Ha, yok bu ABE nok e üçgeniymiş. Tamam. Şurası E. D noktasını içinden alıyormuşuz. BD ile DC birbirine dik ve BD 6, DC de 4. Tamam. Şöyle bir şey. D noktası burada. Burası 4, burası 6 ve BD ile de DC dikmiş birbirine. Bakın az önceki sorunun Dikdörtgen versiyonu. Burada da yine AB 90'larımızı yazacağız. Bize neyi soruyor? DA'yı soruyor. DA'da şurası. Şimdi göstereceğim onu. Şu maviyi alalım. DA'yı da bize soruyor. X diyelim buraya. Az önce karede ne yaptıysak, ne söylediysek aynısı arkadaşlarım. Dikdörtgende de dik üçgen görüyorsan A 90 B yapacaksın. İşte burası 90 olduğu için A'ya geçtim. Şuradan da bir diklik ben çiziyorum. Yine şu üçgenle şu üçgen bakın benzer çıkıyorlar. Çünkü açıları tıpatıp aynı AB 90 AB 90 ve 90'ların karşısındaki oranlar 1'e 2. O yüzden buradan çizdim. Tam K hipotenüs olsun diye. Demek ki bu üçgen bunun iki katı. Yani burada A'nın karşısında 6 vardı ya burada A'nın karşısında 3 olacak. B'nin karşısında 4 vardı ya burada B'nin karşısında... 2 olacak. Şuraya da 2 kaldı. O zaman buraya da 4 kaldı. İşte şu üçgende 3, 4, 5 çıktı. Cevabımız 5'miş dedim dostlarım. Geldim 10 numaraya. Yine şu siyahı alayım. Q açısı 90 derece olan QPR üçgenini çiziniz diyor. Şöyle bir çizmeyi deneyelim. Şurası R. Q açısı 90 derece, burası da P. QP'nin üstünde bir A, N alın diyor. QR'nin üstünde tamam, şurada bir A aldım, şurada bir N de aldım ve T ve KP'nin üstünde olacaksın. Dikdörtgen çizecekmişiz, tamam, şuradan çizelim dikdörtgenimizi hemen. Şöyle bir dikdörtgen çizdik ve K, T. K burası, T burası. pt'yi 3, K, R yi 4 vermiş. N, K'yı, X'i soruyor. Buradaki X'i soruyor. Bunu pratik olarak benzerlikte ne demiştik dostlarım? Şuradaki X karesi her zaman şu 4 ile 3'ün çarpımıdır. 12'dir. Yalandan yere benzerlikle uğraşmayın. X eşittir. 2 kökü çıkar demiştik. Tabii ki ben şimdi bunu bizi ilk defa dinleyen arkadaşlarımız için de ispatlayacağım. Şimdi bir sürü dik açı görüyoruz değil mi? Bir kere dikdörtgen var. Dört tane kafadan burada diklik var. Bir de dik üçgenimiz var. Burada dört tane dik üçgen var. Üç tanesi şu küçükler. Bir de kocaman üçgen. Dört tane dik üçgen var. Dördü de birbiriyle benzer arkadaşlarım. Bak AB 90, B 90 A, A 90 B B 90 A, A 90 B. Bu dörtlü de birbiriyle benzer. Çünkü hepsinin açıları AB 90. Ne yapacağız peki burada? Herhangi ikisini seçip benzerleyeceğiz. Şimdi şunu seçmeyin. Çünkü hiçbir kenarını bilmiyorsun. E kocaman üçgene bak. Bunun da ne bu kenarını, ne bu kenarını, ne de bu kenarının tamamını biliyorsun. Bunu da geç. O zaman şununla şu üçgeni benzerleyeceksin. A'nın karşısı x, A'nın karşısı 3 eşittir. B'nin karşısı 4, B'nin karşısı x dediğinde... Bak x kareyi 12 buradan bulmuşuz dostlarım. Geçtik 11 numaraya. Evet, aşağıdaki yönergelere uygun olan çizimi yapınız diyor burada da. Bakalım neler yapacağız. Yine siyahı alalım. Bir ABC üçgeni çiziniz. Aha da çizdim ABC üçgenini gobeller sizin için. Hemen A B C'yi çizdim. T elemanıdır AB e elemanıdır A, C. Ve A, T, E. He, tamam T'yi şuralarda bir yerde alalım biraz aşağıda. Yine klasik bir şekil çizdiriyor bize. Şu açıda bu açıya eşitmiş arkadaşlarım. Böyle demiş. at T 6'ymış. T, B, 3'müş. T, E 4. B, C 12. A, E X nedir diye soruyor. Hepinizin benzerlik konusuna ilk geçtiğinizde ilk derste çözdüğünüz örnek diye çözdüğümüz soru tipidir dostlarım bu. Üstte bir küçük üçgen var bir de büyük üçgen ve birer açıları eşit. Hemen eşit açıları A A diyorum. Küçük üçgeni şuna B şuna da C yazalım. Büyüğe bakın şimdi A burada B burada şuraya da C kaldı. Açılar tıpatıp eşit olduğu için artık benzerliğe saldırabilirim. Hemen küçük üçgende B'nin karşısı 4, büyük de B'nin karşısı 12 eşittir. Küçük de A'nın karşısı X, büyük de A'nın karşısı 9. 3 katıymış. Bu da 3 katı olması için denizliği işaretlemen yeterli. Geldim 12'ye. Burada 12'miz. Evet. Bir ABC üçgeninde. T elemanıdır AB. Şöyle çizelim yine bir ABC üçgeni. T elemanıdır AB. E elemanıdır. E aynısı TE'yi çizin diyor. Hadi yine yapalım. TE'yi aha çizdim. AT4 AETB'yi eşitmiş. 2 2 TE3'müş. EC10'muş. Buna göre verilenlere göre X kaçtır? Evet. Az önceki sorunun Aynısı fakat az öncekinde benzerliği açılardan bulmuştuk. Burada kenarların oranından bulacağız. Bakın küçük üçgenin şunun yani kenarlarını 2, 3 ve 4 diye küçükten büyüğe yazdım. Şimdi büyük üçgenin kenarları bir 6 var, bir 12 var, bir de x var. Dostum bu x'i 3'ün altına yazmak zorundasın. Çünkü hani benzerlik oranını biz nasıl yazıyoruz? Açılardan yazarken aynı açının karşısındaki kenarları alt alta yazıyoruz. Oranlı yazıyoruz. Bak burada A'nın karşısında 3 var. Büyükte A'nın karşısında da X var. O yüzden 3 ile X oranlı alt alta yazılacak. Diğer ikisini de küçükten büyüğe yazıyorum. Küçüğü küçüğün altına büyüğü de büyüğün altına yazıyorum. Ve bak ne yakaladım? 3 katı. 3 katı. O zaman bu da 3 katı olacak. Cevabım 9 gelecek diyebilirim. Geldim 13 numaraya. B açısı 90 derece olan bir dik üçgen var elimizde. Hadi çizmeye çalışalım. Şöyle bir dik üçgen arkadaşlarım. Şurası C, burası A, B açısı 90 dereceymiş. Ve D elemanıdır AB, E elemanıdır AC ve DE AC'ye dik. Şöyle bir. D elemanıdır, AB E elemanıdır, AC'yi çizdik. Sonra diyor ki ADE'nin alanına A dersen büyük şuradaki dörtgenin alanı 7 katıymış. 7 A'yı da yazalım. Evet, benzerlik alan sorusu oldu bu. Burası 4'tür diyor. AC de kaçtır? 90'ların karşısının oranını soruyor bize. Şimdi buradaki üçgenlerimiz tabii ki benzer üçgenler. Hatta onu da şöyle AB 90'ları yazarak ispatlayayım. Buna A 90 B. Burada A var. Burada 90 var. Burası da B oldu diyebilirim. Benzerler. Peki benzerlik oranını bulacağız şimdi. 90'ın karşısı burada 4. Büyükte 90'ın karşısı X. Bu benzerlik oranı. Kural neydi? Benzerlik oranının karesi alanların oranına eşitti dostlarım küçük üçgenin alanı a büyük üçgenin alanı dikkatli yazın tamamının alanı 8 a 1 bölü 8 hadi içler dışlar yapacağız buradan 16 bölü x kare eşittir 1 bölü 8 x kare eşittir 16 çarpı 8 hatta x eşittir kök içinde 16 çarpı 8'i de şöyle 4 çarpı 2 diye yazayım. 16 dışarıya çıktı. 4 iç dışarıya çıktı ama 2 içeride kaldı. 8 kök 2'ymiş. Edirne'den geldi cevabımız. Evet. 14'e geçtik arkadaşlarım. Hemen şuradan siyaha alalım. Bir de şurayı silelim ki yer açılsın bize. Evet Şöyle bir şekil. Şurayla silelim Hadi. Tamamdır. başlıyoruz. ABC üçgeninde hemen bir ABC üçgeni çizdim. D elemanıdır BC AD çiziliyor. GE paralel G noktası da ağırlık merkeziymiş. He, o zaman benim bu D'yi, şurada ortada alayım GAD'nin bir elemanıymış G e, a c'ye paralel olacakmış GE'yi çizeyim EAB'nin elemanı demiş şimdi şurası K'ya 2K muhabbetimiz vardı G ağırlık merkezinden G e, paralel ac'yi de söyleyelim EG'ye 6 vermiş AC'yi de bizden istiyor hemen şu kenar ortayı da biz çizelim dostlarım g'den geçen ve burayı bir ikiye bölsün yine k'ya 2k oranımızı yazalım şunları yazmaya gerek yokmuş ve benzerlik yapıyorum bakın nereden şunun şuna paralel olmasını konuşuyorum arkadaşlarım benzerlik oranı 2 bölü 3 eşittir 6 bölü şuraya da x diyorum 6 bölü x x eşittir buradan 9'u paketledim. Tabii ki kenar ortaya olduğu için bu da 9. Toplam Edirne çıktı gitti sorumuz arkadaşlar. Evet 15'teyiz. Hadi bunu yapalım. Bir ABC üçgeninde. D elemanıdır AB. Tamam bir ABC üçgeni çizelim de ondan sonra konuşuruz dostlarım. D elemanıdır AB'nin DL paraleldir BC'ye DL çizeceğim DL'yi içten bölen N noktası AC üzerinde He, Şimdi bak D Demek ki DL şöyle dışarıya doğru uzuyor DL de diyor AC'yi N noktasında kesiyormuş arkadaşlarım Tamam şimdi oldu BL'yi çizin diyor Hadi BL'yi de çizelim Şurası L noktası. BL ile AC'nin kesiştiği nokta şurası k'ymış. Bunu da yazalım. D n n l'ye eşitmiş. n k 2, kc 6, a n x. Dostlar klasik yine birinci benzerlik şeklimizle kelebek üçgenin bir arada olduğu bir soru. Önce şurada kelebeği bir görelim. Bakın burada bir kelebek üçgenimiz var. Bunu bir konuşalım. Oran 2'ye 6 yani 3 katı k'ya 3k diyelim. Bu da k'ye eşitmiş. Şimdi de Tales'i konuşacağız arkadaşlarım. Tales teoremi yapacağım. Bak şöyle, şu kenarın şu kenara paralel olmasını konuşacağız arkadaşlarım. Tales. Şöyle iyice görün diye şöyle farklı bir renkle çizmeye çalıştım. Şimdi bunu Şurada da çizeyim bak hatta ayrı bir yere de çiziyorum. Şöyle bir tales var orada biraz daha küçük çizeyim. Şurası x. X'in şu aşağısı 8. Burası k. Burası da 3k. Hadi yapalım talesi. X bölü x artı 8. Eşittir. K bölü 3k. 1 bölü 3 yani. 3x eşittir. X artı 8. 2x eşittir. 8 x eşittir 4 cevap Bursa'dan patladı gitti geldik 16'ya QPR üçgeninde QPR tamam bir çizelim bakalım şöyle QPR QPR üçgeninde T elemanıdır QP'nin K elemanıdır QR'nin L de burada PR'nin elemanı. QT TP. Yani T buradaki orta noktaymış arkadaşlar. QK K'da buranın orta noktasıymış öyle söylüyor. K'da buranın ve KL ile TR'nin kesişimi. Şimdi TR'yi çizelim o zaman madem bir şeyle kesişecek. KL de burada bir yerde. Tamam. Kesişimleri M noktasıdır diyor. M'yi de burada gösterdim. Ve diyor ki MR'ye 3k dersen TM 2k olacak. Çok böyle orantılı olmadı arkadaşlarım. PL 4'müş, LR kaçmış. Şimdi burada yapacağımız önce şu orta tabanı bir çizelim. Bak orta tabanı çizince burada bir kelebek çıktı görüyorsunuz. Kelebek üçgenimiz. 2'ye 3 oranı var. O halde buna 2m dersem burası 3m olacak. Ve bu bizim orta tabanımızdı şu adam. Neyin orta tabanı? Buradaki pr'nin orta tabanı. Yani 2m ise buranın tamamı 4m olacak. 3m'si burada. Buraya m kaldı. m 4'müş. Bana 3m'yi soruyor. 12'ymiş arkadaşlar. Hadi 17'deyiz dostlar. Bakalım bu ne diyor. Şimdi diyor ki bir ABC üçgeninin iç teğet çemberi şuraya çizmeye çalışayım. Şimdi bir ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi I noktasıdır. I'dan AB ve AC'ye paralel çizin. Evet, yine çok klasik bir sorumuz. Derslerimizde milyon cefa çözdüğümüz. Bu buna paralel. Bu da buna paralel klasik bir soruyu çizdiriyor bize. Demiştik ki hatta şu üçgenin çevresi BC'ye eşittir her zaman demiştik hatırlarsanız. Ki zaten de onu soruyormuş. BC'yi 10 vermiş. Bu üçgenin çevresini istiyor. Cevap 10 diyeceksiniz hemen. Tabii ben şimdi bunu bizim dinlemeyen bilmeyen arkadaşlarımız için ilk defa dinleyenler için ispatlayarak yapacağım. Şimdi I iç teğet çemberin merkezi ise Açı ortayların kesim noktasıdır. O halde bu adam bir açı ortaydır. Ve şuradaki Z harfinden dolayı arkadaşlar bakın kırmızıyı takip edin. Bir Z harfi var. Şurası da noktalı açı oldu. Demek ki bununla bu eşit. Yani buna A dersem bu da A. Şimdi aynı şeyi diğer C'den çizdiğim açı ortay için yapıyorum. Bakın bu C'ı kesinlikle bir açı ortaydır. Ve şuradaki Z harfinden dolayı maviyi takip edin. Bu da çizgili açıdır. O zaman bu B ise bu da B. Hadi şuraya da C yazalım. Bakın bu üçgenin çevresine ABC tabanıma bakın o da ABC. O zaman çevreyle taban birbirine eşittir Cevap da 10 gelir. Evet, 18 dış bükey dörtgen demiş ne demiştik? Bu dış bükeyleri falan okumayınız okumanıza gerek yok. Ve diyor ki AB, BC'ye diktir. Şimdi AB'yi çizdim, BC'yi çizdim arkadaşlarım. A burası, B burası. Şöyle de çizdim. BC 12, AB 16. Tamam bu 16, bu da 12. Bu biraz daha uzun. Biraz daha kısa bu da. Tamam. Çizdik. AD var 11. AD 12'den de kısa olacak. Şöyle çizelim ad'yi biraz eğik çizelim hatta silim de güzel çizeyim şunu çünkü dikdörtgen gibi gözükür yoksa o yüzden şöyle ad'yi 11 diye şuraya kadar çizdim evet ve dac bac'ye eşit o dur ac'yi birleştirirsek dac BC'ye eşit olacak. Yani bu bir açıortay olacak arkadaşlarım. O yüzden şöyle açıortay gibi gösterelim bunu biraz daha. Şöyle eşit açılar olsun. Tamam. D burada. Ve burası da 11 tamamdır. Tabii şu dörtgeni de tamamlayalım. Bize de DC'yi soruyor. Evet, klasik açıortay sorusu oldu. Açıortayda şu kuralı hatırlayacaksınız dostlarım. Açıortayın şu açı ortay üstündeki bir noktadan buraya çizdiğim diklik buraya çizdiğim dikliğe eşit hatta bu kafayla şurasına kafa demiştik açıortayın ortayın kafayla dik arası kafayla dik arasına eşit olacak demiştik şimdi burada onu yapacağız şimdi açıortayı ortayı görüyorsunuz açıortay ortay burada bitti bakın kafa burada göz ağız burun çizelim şu bizim bir kolumuz şu diğer kolumuz. Şimdi vücudum bittiği yerden alttaki kola bir diklik indirmiş 12. Üstteki da bir diklik ben indiriyorum. Şöyle çiziyorum ve diyorum ki bu diklik de 12'dir. Çünkü diklikler eşitti birbirine. Artı kafayla dik arası buradaki kafayla dik arasına eşit olacak. Yani 16 ise bu da 16 olacak. Buraya da 5 kaldı. Ve bak senin aşık olduğun üçgen. 5 12 13'ü paketledik dostlarım. Geldik 19'a. Evet. ABC üçgeninde ABBC'ye diktir diyor. ABBC'ye dik bir dik üçgen çizdik. AB üzerindeki D noktası C köşesiyle birleştirilip C açısı iki eşit parçaya ayrılıyor. Yani C'nin bize A ortayını çizin diyor arkadaşlarım. Aha çizdim bunu da. Şurası D. DB5. AC ise diyor BC ile 12'nin toplamıdır. Şimdi ben BC'ye x dersem bu AC dediğim uzunluk x artı 12'ymiş. AD kaçtır diye de bir soru soruyor. Dostlarım yine az önceki kuralın aynısını yapacağız. Çünkü Burası açı ortaydı bu arada onu yazmayı unuttum. Ee, bir açı ortayla diklik gördüğümüzde aklımıza ilk önce bu kuralı getirin demiştim dostlarım. Şu deminki yaptığım kural için kollara diklikler çizeceğiz. Dostum bak kafa burada. Şu bizim birinci kol, şu bizim ikinci kol. Vücut burada bitti. Buradan alttaki kola bir diklik indirmiş 5. Üstteki kola bir diklikte ben indiriyorum. Burası da 5. Ve buradaki kafayla dik arası x ise buradaki kafayla dik arası da x olacak. Şuraya da 12 kaldı. İşte senin özel üçgenin burada. 5-12-13 yine cevap 13 geldi dostlar. Evet 20 numaradayız. Bunu da şöyle üstte çizelim arkadaşlarım. Yine sileyim ben burayı. Evet, ABC üçgeninde A köşesi BC üzerindeki D noktasıyla birleştirilsin. Bir ABC'yi çizelim. Özel bir şey yok herhalde. Şöyle bir ABC üçgeni çizdim. A köşesi BC üzerindeki D noktasıyla birleştirilsin ve ADC DAC'nin iki katıdır diyor. Şöyle bir yapalım. ADC 2A'ymış. DA şu açı DAC 1A'ymış. AB ile BD eşitmiş ve 9 9'muş bunlar. AD 6'dır. DC nedir diye soruyor. Evet yine klasik bir dış açıortay sorusudur bu da dostlarım. Bakın neler yapıyorum. Şimdi şurasaki açı 180 2A. Bu açı da 180 2A. İkiz kenar olduğu için Çincan öğrencim şunu şöyle uzattığımda buranın toplamı 180 olacak ya hani. Bak 180 2a. a daha 180 a yaptı. Bir a da ben buraya yazarsam üçünün toplamı ne oldu? 180. a'lar götürdü 180 kaldı. Yani buradaki şu adam aslında bir dış açıortaymış dostum. Biz de burada dış açıortay teoremi yapacağız şimdi. Hadi yapalım. Yakın kol 6, uzak kol 9. 6 bölü 9 eşittir. Şimdi dış aç burada bitti. Yakın kol burada, uzak kol burada bitti. Birinci ayak x, ikinci ayak x artı 9. İşte bitti sorumuz. Buradan 9x eşittir. 6x artı 54. 3x eşittir 54. X eşittir 18 geldi. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Evet, 21'deyiz. Bakalım bu ne diyor. Şimdi ABC üçgeninde A köşesi ile hemen bir çizelim ABC üçgeni. A köşesi ile BC üzerindeki E noktası birleştiriliyor. Tamam. B köşesi AC üzerindeki D noktası ile birleştirilerek DE çiziliyor. Arkadaşlar şimdi tam bilmediğim için şöyle E'yi buradan aldım, BC üzerindeki E ile aldım, AC üzerindeki D ile de şuradan birleştirdim. Bakalım ne diyor. BA E şu açı, E, A, C ye. E açı ortaymış la baştan desene daha düzgün çizeriz ya. Neyse. AADB şu açı BDE'ye. Şu e'yi de birleştirirsem, bu açıya eşitmiş tamam. BE, EC'nin BE'ye K dersek EC 2 kaymış. DE 3'müş. AB 6'ymış. AD x kaçtır diye soruyor. Önce şunu göreceğiz arkadaşlarım. Burada bir dış açıortay var. Bakın şu üçgenin şu kenarına da y diyelim. Bu üçgenin şu adam dış açıortayı. Hadi önce bunu yapalım. Yakın kolu 3 uzak kolu y 3 bölü y eşittir. Birinci ayak k, ikinci ayak 3k, 1 bölü 3 o zaman y'yi 9 buluyorum dostlarım. Bu tamamdır. Şimdi de kırmızıyı alalım. Şu da bizim iç açıortayımız dostlar. Bakınız bu da büyük üçgenimin bir iç açıortayı. İç açıortayda olay neydi? Ayak k kol 6. Ayak 2k kol 12. Yani kol ayaklara bakın 2 katına çıkmış. Kollar da 2 katına çıkacak. 12 olacak burası. X'e de 3 kaldı deriz dostlarım. Evet. 22'deyiz. ABC üçgeninin işte çemberin merkezi olan I noktası I noktasını üzerinde bulunduran BC kenarına paralel bir doğru parçası olan DE çiziliyor. Heh, biraz bir şeyler anladım sanki lan. Dur bakalım. Şimdi ABC üçgeninde bir DE varmış ve bu DE I noktasını üstünde barındırıyormuş. Ve DE BC'ye de paralelmiş dostlarım. Tamam. D elemanıdır AB, E elemanıdır AC. AB'yi 10 vermiş. Şurası 10. AC'yi 8 vermiş. Burası 8. Çevre ADE 10 ile 8'in toplamı demiştik. Pratik olarak 18 arkadaşlarım. Tabii ki ben bunu 1 de ispatlayarak çözeceğim şimdi. Yine paralellik ve açıortay olduğu için Z kurallarından ikiz kenarlar bulacağız. Bakın Z kuralı burada. Şimdi bu adam kesin ı'dan geçtiği için açıortay Z'den dolayı bu da buna eşit. O zaman burası ikiz kenar. Yani x ise bu da x, burası 10 x. Şimdi diğer açıortayımı da şuradan göstereyim. Şöyle Z kuralından bu da çizgili açı oldu. O halde bu Y ise bu da Y. Burası da 8 eksi Y. Şimdi bu üçgenin çevresini istiyor. Bak 10 eksi X. X daha X'ler gitti. 10 kaldı. 8 eksi Y. Y daha Y'ler gitti. 8 kaldı. Çevresi de oldu. 18 dedim dostlarım. Ve bitti galiba. Evet. Hadi öpüyorum sizi gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.